bakan açıklamalarına göre ııı evet. kovid e, aşısı Türkiye'ye gelecek. Hı hı. E, siz bu aşıyı kullanacak mısınız? Ya da bu aşıya güveniyor musunuz? Ha. Sizin bu noktadaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii ben bu aşıya güvenmiyorum. Çünkü neden güvenmiyorum? Daha önce Çin'den gelen test kitleri sahte çıktı. O açıdan ben şahsen güvenmiyorum Çin aşısına. Yerli aşı olsaydı en azından yerli malı olduğu için insanlar daha da bir güven sağlardı. Yani bu yüzden tercih etmiyorum. Çok alelacele gerçekleşini bulunduğunu düşünüyorum. Öncelikle hani bu aşıların yapılıp insanlarda diğer insanlarda yaratacağı etkileri, yan etkileri bunları görüp ardından ben bir aşı yapılmayı düşünüyorum. Evet. Hani önce bir diğerlerinde yani bende denenecekse bende denesin sonra diğer insanlarda yapılsın. Çünkü aşılar artık daha kitlesel, daha büyük kalabalıklara yapılacak. Bunun ne kadar araştırıldığı 2019'da bu e, virüsü çıktı ortaya. 2020'yi bitirmek üzereyiz. Yani bir senede bunları ne kadar öngörebildiler? Ben bunun tamamen bir uzmanı, bir şeyi değilim ama ben bir senede bütün dünya etkisi altına aldan bir virüsün e, çözülebileceğini e, düşünmüyorum. Hani tam bilim insanları birçok şey söylüyor. Bizim sağlık bakanımız da birçok şey söylüyor ama herhangi birine güven duyacak bir durum yok ortada. Siz güvenmiyorsunuz. Ya, hayır, bizim sağlık bakanımız başta olmak üzere e, şeye kadar. Dünya Sağlık Örgütü'ne kadar diyebiliyoruz. Hiç kimseyi görmüyorsunuz onu Kullanmayacaksınız o zaman? Hayır. Yani ben aşı olmayacağım. Yani bir, bir müddet bekledikten sonra neden olmaz? Görelim Hı. ne olacak, ne bitecek, ondan sonra. Yani Türkiye son ikiye ayrıldı. Aşı olmak isteyenler olmak istemeyenler. Yani ben aşı olmak istemeyen kısmındayım. Yani inşaat zorunlu değildir, bir de böyle bir şey var. Aşı olmak istemeyenler eskortadan kapsam dışında oluyor. Yani böyle bir şey de yani bizim bayi kötü oluyor. Yani neredeyse bir 40 milyon kişi istemediğim, belki daha fazla kişi istemiyor başlığı. Bu aşı bu o virüs yapanların yaptığını tahmin ettiğimi ve düşündüğüm için aşı olmak istemiyorum. Asla da olmam zaten. Yani bir kovid olmasın, yani bir hasta olmasın ama yani polislik sonucum çıkmazsa asla ölsen bir aşıyım olmak kendime. Ya devletimiz vurulmamızı istiyorsa bence herkes vurulmalı. Ne yapın devlet aşı şey zaten millet Allah'ın emriyle şey oluyor, ölüyorlar. Ne yaparız? Siz aşıya güvenmiyor musunuz? Yok ola ben güvenmiyorum. Gelse yapmayacaksınız? Yok ola yapmıyorum. Neden? Yapmıyorum. Millet bir yapmışlar. Hepsi kolları siyah olmuşlar. Valla bizim komşular vardı. Yine vurmuşlar. Şuraya kadar aynı benim çöktüm gibi siyah olmuş. Valla ben yapmam. Ama daha aşı daha yeni gelecek. 11 bir aralıkta o gelecek. O yeni gelen bilmiyorum. o, o o şeyde bilmiyorum. İyi olursa biz yaparız. İyi olmasa yapmıyoruz. Vallahi hasta oldum. Allah'a çok şükür iyileştim. Allah devlet Kadim edemezse işte. Bir, 10 gün, 15 gün kaldık, iyileştik. Evet. Ama şimdi aşı çıkarsa? Vallahi şimdi aşı çıkarsa, iyi olursa biz aşı yapabiliriz. Ama iyi olmasa biz karışmıyoruz. Düşüncemiz hiç yoktur. Biz Siz aşı, aşı gelirse kullanacak mısınız? Kullanacağız. Kullanacaksın. Ha böyle kullanacağız. Güveniyorsunuz aslında. Güveniyoruz. Yani buradan halka nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? Kullansınlar mı? Kullanmayanlar ne olur? Vallahi biz iyice bilmiyoruz ama biz kullanacağız. Yani onların tadilindir. Sağlık Bakanı ne derse biz de öyle yaparız. Evet. Yani evet. Sağlık Bakanı kullanın derse kullanacaksınız. Evet kullanacağız. Biz evet. mecburuz yani biz de istiyoruz. Vallahi güvenmiyoruz işin gerçeğine. Niye güvenmiyoruz? Bunun nasıl netice olacağını kimse daha tahmin edemiyor. İyi miydi, kötü müdü insan bilmiyor. Onun için başka ülkelere de baktığımız zaman bunun yan etkileri oluyor. Yan etkileri için kimse tercih etmiyor inelerden. Evet. Onun için ne diyebiliriz ancak zamanla eğer Allah'ın izniyle Allah kaza böyle vermesin. Zamanla ortalık iki sene üç sene sonra düzelir inşallah diyoruz. Yani siz aşı olmayacaksınız? Hayır ben aşı olmayacağım. Güvenmiyorsunuz? Güvenmiyoruz. Yan etkisi nasıl vereceğini sen de bilmiyorsun. Akciğeri kurtarırken belki karaciğerinden de olabilirsin, belki böbreğinden de olabilir, belki kalbe de sıkışabilir yani. Hmm, tabii yan etkisi var da her bir ilacın kullandığımız zaman yan etkisini görüyoruz. Her. Hangi yani bu Covid alakası da ya, hangi ilacın bazen insanya yan etkisi de oluyor. Peki diyelim ki iğne geldi, evet. çok insan bunu kullandı ve bu evet. iğne yüzde yüz başarılı oldu. O zaman kullanır mısınız? Evet o zaman kullanırız tabii. Ee, çünkü güven sağlamıyorsa o zaman kullanırız. Daha güven sağlanmamış. Ortada bir şah şey far yok, yumurta yok. Allah'ın ben kullanmaya çalışıyorum. Kullanmaya çalışıyorum. Allah bir mani vermezsek kullanmaya Siz aşıya güveniyor musunuz? Aşı gelirse... Siz aşı olacak mısınız? Tabii ki mutlaka olacağız her vatandaş gibi de. Yani bunun kötü bir şey yok. Millet abartıyor. E, kesinlikle olacağım. Şu an bile olsa gidip olmayı düşünüyorum. Evet. Siz aşıya geğeniyorsunuz yani? Ya şu an aşı, aşının e, içeriğini bilmiyoruz ama kötü bir şey olsa zaten çıkarmazlar. Bir sürü profesör ilgileniyor. O konuyla ilgili yani herhangi bir pratisyen doktorun çıkardığı bir aşı değil bu. Tarihe bakarsanız bir sürü salgın hastalıklar geçirmiştir bu dünya. Yani sadece şimdi çıkan bir şey değil bu. O yüzden normaldir diye görüyorum. Bu aslında Allah'ın gönderdiği bir azap, gazaptır. Evet azaptır diye düşünüyorum ben. Yani onların düşündüğü gibi değil. Dünyayı kasıp kavurmuş. Bundan ders çıkarmamız gerekiyor. Ben yani o yönde düşünüyorum. Hocam özellikle yani aşıyla ilgili düşünceleri bize değil de daha çok doktorların söylemesi lazım. Biz sadece vatandaş olarak uzaktan görüyoruz. İçin içinde olanlar tabii ki hekimlerimiz doktorlar. Ama yani şu var yani şu an bir kaotik ortam var. Neyin ne olduğu belli değil. İşte Pfizer falan, BioNTech falan herkes bir aşı üretiyor biliyorsun Uğur üstünde olan adam. Yani herkes bir aşı üretiyor, her ülke bir aşı üretiyor. Hangisine inanılabileceğimizi bilemiyoruz artık, güvenemiyoruz. Biz de halk olarak işin içinde olmayan, aşının sadece uzaktan işte aşı gelecek mi derdinde olan insanlar olduğumuz için, yani içinde olmadığımız için bizim için yani halk daha basit bir şey arıyor. Yani şunu diyor, bana aşı gelecek mi? Yani demiyor şu ülke mi üretecek, şu mu yapacak? Biri bulsun da yani şu an birçok aşı var, işte birinci faz, ikinci faz herkesin kafası karışık. Ama yani aşı olunmalı mı olunmamalı konusunda bir şey diyemem. O hekimlerimizin bileceği iş ama yani biliyorsunuz komplo teorileri var etrafta. Yani sosyal medyada olsun her yerde bir şeyler deniyor sürekli. Yani ortalığı biraz karışık. Kimsenin doğru düzgün cevap verebileceğini düşünmüyorum buna. Peki siz güveniyor musunuz aşıya? Hocam valla bana sorarsanız yani ben tabii ki tekrar ediyorum. Hekimlerimiz daha iyi bilir ama yani uzaktan bakan, işin içinde olmayan, yani işin cahili olarak söylüyorum bakan bir halktan sıradan biri olarak söylesin. Ben çok güvenemiyorum. Yani güvenmek istiyorum ama güvenemiyorum. Yani sonuçta bin tane aşı var hocam. Yani çünkü gerçekten Avrupa'da da birçok doktor açıklama yaptı. İşte o komple teorisi gibi geliyor ama aslında bir doktor neden bunu yapsın ki? Hipokrat yemin etmiş bir insan. Neden bunu yapsın ki diyorsun? Yani o yüzden çok güvenemiyorum. Ama güvenmek istiyor muyum? Evet. Ha. Yelerce kullanacak mısınız peki? İşte orası o zamanın durumuna göre değişir. Çünkü gerçekten ne desem boş kesin emin olunan yani 7-8 tane aşı çıkarsa hepsini yapmanız gerekir dense o olmaz hocam. Ama bir tane mesela çıkarsa dünya geneli herkesin kullanması gereken bir tane olursa işte o kullanılabilir. Peki hocam bir de milli aşı da çıkacak, yerli aşı da evet. çıkacak. Siz hangisini tercih edersiniz? Hocam bence tıpta da aşıda da milli diye bir şey yoktur. Yani aşı Dünya Sağlık Örgütü'nün ortak mirasıdır. Yani ben bunu İtalyanlar bulmuş, Çinler bulmuş, işte ne bileyim Polonyalılar bulmuş ya da Amerikalılar bulmuş demem. Yani benim için milli olması da, milli olması sadece şöyle, en azından benim milletimden biri işte buldu. Böyle sırtımızı böyle göğe göğe söyleyebiliriz ama işte e, önemli olan hangisinin daha önemli olduğu. Mesela Amerikalılar daha iyi bir tane bulursa ben onu yaptırırım. Ama nedir? Türkler bir tane bu, yaptıysa onunla güvenirim. Mesela yani övünürüm onunla. E, biliyorsunuz Pfizer var, işte BioNTech firmasının başındaki şu an en dünyanın en zengin adamı seçildi. Uğur. Ee, işte mesela onunla övünüyoruz. Ama ondan daha iyi bir şey çıkarsa onu yaptırırım. Yani bu tip şeylerin bence milliyeti olmaz diye düşünüyorum. Eğer sıra bize verirse sıra bize gelmez ki böyle kolay kolay. <gülüyor> 80 milyon insan var Türkiye'de. 80 kusurdur. Ee, 20 milyon gelmiş o şey. Kime verecek? Sağlıkçı yetmiyor. Sağlıkçıya ve mesela devlet personeline. Ha? Sen ne diyorsun? Doğru mu söylüyorum? <gülüyor> Sana gelirse kullanacaksın. Ama gelmez bize ya. Valla bir yılda bize yetişmez. <gülüyor> Sıra bir yılda bize yetişmiyor. Biliyorum ben. Bende de var açıkçası ama tabii ki sonuçta doktorlar uygun görürse Allah göstermesin. Hastalığa yakalanırsak ne yapılacak vatandaş mecburiyet kullanacak. Ama normal şartlarda ama bir tereddüt var. Bunun Sağlık Bakanlığı'nca giderilmesi lazım. Yani Gerekli testlerin yapıldığı, herhangi bir şüpheye yer vermeyecek şekilde insanlığın sağlığına zarar vermeyecek bir ürün olduğu, yani güven verici, tertip edici bir şekilde açıklamalarda bulunulursa vatandaşların çoğu kullanırlar.